Üstel fonksiyonlardaki bir önceki videomuzda y'nin x üzeri bir sayıya eşit olduğu fonksiyon formunu gördük. Diyelim ki y eşittir 3 üzeri x. Geçen videoda kullandığımız örnekle aynı ve gördük ki bu fonksiyonlar çok ama çok hızlı büyüyorlar, çok hızlı büyüyorlar. Dolayısıyla son videoda karşımıza çıkan grafiğin şekli de bu tür bir şeydi. Şimdi sıfıra çok yakın başlıyor ve sonrasında yavaş yavaş, yavaş yavaş yükseliyor ve ve bir anda patlama yapıyor. Bu tabii ki x'in 0'a eşit olması durumunda. Yani y doğrusunu kesme noktası da 1'e denk geliyor. Ama önemli olan şey bunun çok hızlı olarak büyümesi. Tabii bu sadece üstel fonksiyonun tabanının 1'den yüksek olması durumunda geçerli. İşte burada 3. Eğer 2 olsaydı yine de hızlı artacaktı. Eğer 10 olsaydı o zaman çok daha hızlı artacaktı falan filan. Bu videoda anlatmak istediğim şey azalan üstel fonksiyonlar. Şimdi bu bir artan üstel fonksiyon. Azalan bir üstel fonksiyon tabanında birden daha düşük, daha küçük bir sayı bulundurur. Azalan bir üstel fonksiyona örnek y eşittir 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti olabilir. Bu bir azalan üstel fonksiyon. Ve dikkat edin, bizim bunu yazmamızın bir başka yolu da şu. 1 bölü 3 yerine 3 yazarız ve 1'i de eksi 1'e çeviririz. Yani 3'ün eksi x kuvvetine de eşit diyebiliriz. Bu ikisi tamamen aynı. Bu da azalan üstel fonksiyonları hakkında düşünmenin bir başka ilginç yolu. Ya tabanında birden küçük bir sayının pozitif bir üssü olabilir ya da birden büyük bir tabana negatif bir üs olabilir. Hadi gelin şimdi bunu genel bir kural yapalım ve şekil hep aynı kalsın. Şimdi bunu 1 bölü 3 için yapacağım ama aynı şekil 1 bölü 2 ya da 1 bölü 10 hatta 1 bölü 100 için de olabilir. Ya artacak ya da azalacak. Gelin şimdi birkaç tane çizelim. Birkaç tane x değerimiz ve birkaç tane de y değerimiz olsun. Önce küçük değerlerle başlayalım. Diyelim ki x eksi 3'e eşit olsun. Tamam. Peki, 1 bölü 3 üzeri eksi 3 kaça eşit? 1 bölü 3 üzeri eksi 3, 3 üzeri 3 ile aynı şey. Yani 81. Şimdi başka bir nokta alalım. Mesela eksi 2. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Ki bu da 3'ün karesine eşit. Sadece sayının çarpmaya göre tersini alıyorsunuz ve eksiyi atıyorsunuz ve cevap 9 çıkıyor. 3 kere 3 kere 3 eşittir 27. Peki, x eksi 1'e eşit olursa ne olur? O zaman 1 bölü 3 üzeri eksi 1 olur. Yani kısaca 3. Peki, ya x 0'a eşitse? x'in 0'a eşit olduğu durumlarda hatırlayın, her şeyin sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Şimdi birkaç tane de büyük sayıya bakalım. x 1'e eşitken y kaçtı? 1 bölü 3 üzeri 1, yani 1 bölü 3'tü. Bir tane daha yapalım x, 2'ye eşitse, 1 bölü 3'ün karesini alıyoruz. Yani 1 bölü 9'a eşit. Şimdi bunun azalan üstel fonksiyonunu çizelim. Azalan üstel fonksiyon. Bunu düzgün bir şekilde çizmek istiyorum. Düzgün bir şekilde. Bir kez daha tüm bu değerler pozitif. Çünkü tabanımız pozitif. Yani grafiğimiz böyle bir şeye benziyor. Diyelim ki bunlar 10, 20, 30, ve eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 yazalım. x eksi 3 iken y 27'ye eşit. İşte burada. x eksi 2 iken y 9'a eşit. O da burada. x eksi 1 iken y 3'e eşit. Burada. x 0 iken y eşittir 1. x 1 iken y eşittir 1 bölü 3. Evet, böyle bir inişe geçiyoruz. Şimdi biraz daha düzgün çizeyim, bir saniye. Azalan fonksiyonları çizmek biraz zor. Tam ters sıradan çizeceğiz. Evet bu daha kötü oldu. Son kez evet bir kere daha. Neyse evet sanırım genel fikri kaptınız bu. Yapabildiğim en iyisi bu. Gördüğünüz gibi azalan bir fonksiyon, artan bir fonksiyonun y ekseni etrafında ters çevrilmiş hali. Şimdi büyük miktarlardan başlayıp hızlıca azalacağım. Şimdi tüm üstel fonksiyonlarda İster artan olsun, ister azalan olsun, her şey çok çabuk oluyor. Bu bir azalan üstel fonksiyon. Şimdi azalan üstel fonksiyonları hakkındaki bildiklerimizi kullanarak bir problem çözelim. Birisi bir bakteriyel enfeksiyona kapılıyor. Aman ha. Doktora gittiğinde bakteri sayısının 2 milyona ulaştığını söylüyorlar. Doktorlar böyle şeyler söylüyorlar mıymış? Neyse şimdi başta 2 milyon bakterisi var. Doktor ona Bakteri miktarını her gün 1 bölü 4 oranında azaltan bir antibiyotik veriyor. Güzel. Şimdi bakterileri öldüren bir antibiyotiğimiz var. Bu antibiyotik her gün bir önceki günün bakteri popülasyonunu 1 bölü 4 oranında azaltıyor. Şimdi birkaç soru soruyorlar. Bakteri popülasyonunun zamana göre değişimini çizin. Hadi çizelim. Önce gün sonra da popülasyon. Diyelim ki, sıfırıncı günde, yani doktora gitmeden önce ya da doktora gittiğimiz gün popülasyonumuz 2 milyondu değil mi? Birinci gün ne olur? İlk gün antibiyotik kullandınız değil mi? Antibiyotik işte buradan başlıyor ve bir önceki günün popülasyonunu 1 bölü 4'üne azaltıyor. Şimdi popülasyon 2 milyonun 1 bölü 4'üne eşit olacak, yani 500 bine. Ki ikinci günde ne olur? İkinci günde de yine 1 bölü 4'ünü alacağız. Bir önceki günün 1 bölü 4'üne azalacak. 2 milyonun 1 bölü 4'ünün 1 bölü 4'ü. Yani 500 binin 1 bölü 4'ü eşittir 125 bin. Evet, şimdi sanırım nasıl gideceğini anladınız. Üçüncü günde ne olacak? O da bunun 1 bölü 4'ü olacak. Yani 2 milyonun 1 bölü 4'ünün 1 bölü 4'ünün 1 bölü 4'ü. O da 125.000'in 4'e bölünmüş hali. Ama burada önemli olan, sizin buradaki modeli görmeniz, modeli kavramanız. Genelde şimdi, n gündeki popülasyon, bunu farklı bir renkle yazayım. Şimdi n'inci gündeki popülasyon neye eşit olacak? 1 bölü 4 üzeri n'ye, n'e eşit olacak değil mi? Bu n'inci gün. 3. günde, 1 bölü 4 üzeri 3 çarpı 2 milyon İkinci günde 1 bölü 4 üzeri 2 olacak, birinci günde 1 bölü 4 üzeri 1, sıfırıncı günde de 1 bölü 4 üzeri 0, yani 1. Yani 1 bölü 4 üzeri n'inci kuvvet çarpı başlangıçtaki popülasyon, yani 2 milyon. Eğer bunu grafiğe dökersek, en azından sadece buradaki noktaları kullanarak, biz sadece pozitif x'leri, pozitif x'leri ele alacağız. Sıfırıncı günde 2 milyon. Diyelim ki bu 1 milyon olsun. Sıfırıncı günde 2 milyon var. Birinci günde bunun 1 bölü 4'ü var. Yani bu 1 milyonsa bu da 500 bin değil mi? İkinci günde bunun da 1 bölü 4'ü. Bu da 250 bin. Bu 125.000. Bu üçüncü günde de bunun 1 bölü 4'ü. Yani gördüğünüz gibi bakteri sayısı, bakteri popülasyonu çok hızlı bir şekilde azalıyor. Ama hiç sıfıra yaklaşmıyor. Azıcık da olsa hep bakterimiz kalacak. Bütün bu sürecin sonunda bir bakterimiz kalacak ve yine antibiyotik alacağız. Sonra 1 bölü 4 vuruş şansımız olacak ve belki 0 bakteriye ulaşacağız ama çok yavaş. Ama sayı çok ama çok hızlı azalıyor. Şimdi bize bakterinin antibiyotiğe başlandıktan sonraki 10 gün içindeki miktarını soruyorlar. Şimdi bu da n eşittir 10 demek. Yani 1 bölü 4 üzeri 10 çarpı 2 milyon. Hemen hesap makinesiyle hesaplayalım. Bu çok küçük bir sayı çarpı 2 milyona eşit. Yani 10. günün sonunda sadece 1.1,9 bakterimiz kalmış. Neredeyse 2 bakteri kalmış. Yani bakterilerin çoğu 10. gün itibariyle gitmiş durumda.